Bizim şeylere gelelim. Kusuva ben. Ne olmaz? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İzlediğiniz için işler Nasıl işler? Destek istiyoruz. Son sözlükte beraber alıyoruz. Var bir Sağ olun. Olaya Şöyle bir dilekçeyi verin. Selam. Misle, nasılsın? İyiyim, Sen nasılsın? İyi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. 14 Mayıs'ta desteklerimizi bekliyoruz. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Yok yok, karayiplan yapıyoruz. Ne ekleymiş bunlar? Getiriyormuş. Her konuda mı? Yoksa dedi. sadece seçim konusunda mı? Hayır. Her, her konuda her insan, her var, şey da. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. İzlemem. Allahım kazançlar mı? Allah'a çok şükür. Sevinç Yazgör. Nasıl işler? Var mı bir isteğiniz? Bizim var bir Allah'a çok şükür. Var mı bir yaramaz? Çok şükür. Yok abi. Her şey yolunda. Ha oldu Değil da, de inşallah iyi yolunda olacak. Selamun adına. Selamun adına. Geziyorsunuz. Bir selam veriyorsunuz var mı istek? İnşallah keseriz. Bizlerden var mı istek gelebiliriz. Onların tesirli olmazdı. Siz de bilet alırsınız. Bunu Bunu söyleyeceğiz bu derdi. Yapamazız. Hayır. Üçe veririz bu da. Ne vereceğiz? Hayır biz ne deriz? Destekle İzlediğiniz bir kadarıyla Dr. Ali Karubas, merhaba diyecekler. Merhaba, ben de ben de. merhaba, merhaba hocam. Merhaba, nasılsınız? Nasıl? Bu sefer roldurabiliyorsunuz hocam, inşallah. İnşallah, Bu sefer roldurabiliyorsunuz. Bu sefer roldurabiliyorsunuz. Leyli gördüğünde ağacı atıyorsun, bileyimle tutuyorsunuz. Nasılsınız? Nasıl? İzlediğiniz bir kadarıyla Dr. merhaba diyoruz. Başkanım. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Biz bekliyoruz. Huzurunuzda beraber Hayırlı işler. Sağlıklı. Işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. selam veriyoruz. Bir isteğiniz, bir emriniz var mı Görüşürüz. Ya. Hadi